Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği Exen platformuna detaylı bir bakış atıyoruz. Biliyorsunuz 1 Ocak 2021 itibariyle Exen platformu kullanıma sunuldu. Özellikle Netflix benzeri, işte Blue TV benzeri bir platform olarak kendini duyurmuştu. Ama yaptığı transferlerle aslında YouTube'daki Popüler olan isimlerin büyük bir çoğunluğu da Xen'e geçmiş oldu arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Gittik, sizler için hiçbir masraftan kaçınmadık ve Xen'e abone olduk ve içerikleri bir göz attık. Ne gibi içerikler var, nasıl bir içerikler var? Bunları sizin için denedik ve bu videoda exen platformunun nasıl uyanılacağını, neler yapılabildiğini, programları, dizileri ve yarışmaları ve diğer içeriklerinin hepsinin detaylarını bulacaksınız. Exem platformunda iki tür abonelik bulunuyor arkadaşlar. Bir tanesi reklamlı abonelik. Burada anladığınız üzere reklam izliyorsunuz belli aralıklarla. İkinci abonelik ise reklamsız abonelik. Platform bizlere 7 gün ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Biliyorsunuz farklı platformlarda bu süre bir aya kadar çıkıyor ama Exem'de 7 gün ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bir şifre oluşturmanız gerekiyor. E-posta adresinizde bir şifre oluşturuyorsunuz. İstiyorsanız cep telefonunuzu da vererek burada yani cep telefonunuzla beraber bu hesabın eşleştirilmesini sağlıyorsunuz. Üyelik sözleşmesini okudum demeniz yetmiyor. Eğer cep telefonunu girerseniz Excel Dijital Yayıncılık AŞ ve grup şirketleri tarafından elektronik ticareti göndermesini kabul ediyorum demeniz gerekiyor. Bunu dedikten sonra abonelik paketleri karşınıza çıkıyor. Az önce söylemiştim 9.9 TL'lik bir fiyat söz konusu reklamlı olan pakette. Reklam olmayan pakette ise 19.9 TL'lik bir fiyat. Fiyat etiketi bulunuyor arkadaşlar. Bunda indirme özelliği var. HD içerikler zaten var. Telefon tablet ve bilgisayardan kullanabiliyorsunuz. Ve reklamsız olarak kullanıyorsunuz. Ana pakette. Ben ana pakete abone oldum. Eğer yıllık abone olursanız bu arada 199 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kredi kartıyla abone oluyorsunuz. Yıllık olursanız tabii ki daha makule geldiğini de söylemiş olalım. Excel'e giriş yaptığınız andan itibaren size karşınıza aslında Netflix'te, Blue TV'de ya da benzerlerinde olan bir arayüz karşılıyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz arayüzde de görülüyor ki platformun en önemli e, içeriklerinden bir tanesi Şeref Bey. Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu bu dizide bu arada bir bölüm var arkadaşlar. Yani şu anda Şeref Bey dizisinin sadece ve sadece bir bölümü var bu platformda. Başka neler var? Belki onları merak ediyor olabilirsiniz. Mesela dizi olarak söyleyeyim, Sihirli Annem var. İşte bu benim masalım var. Biliyorsunuz Sihirli Annem eskiden de çıkan bir diziydi. İşte bu benim masalımda Aleyna Tilkinin biz hani hayatı da birazcık anlatılmış oluyor. Hükümsüz diye bir başka bir dizi var. Gibi diye bir dizi var. Bu arada bunların hepsinin birer bölümleri var gördüğüm kadarıyla. Evet mesela Sihirli Annem'de bir bölüm var. Diğerlerinde de benzer şekilde birer bölüm bulunuyor arkadaşlar. Yetiş Zeynep var, öğrencivi var, Vahşi Şeyler var, Sesli Güldüm var, Sürprizimiz var diye bir programı var. Aslında bu talk show gibi bir şey. Konuşanlar var talk show biliyorsunuz Hasan Can Kaya'nın. Bunlar yani şu anda platformda en fazla içeriği olan Hasan Can Kaya'nın konuşanlar var. O da 6 bölüm, 7 bölüm arkadaşlar. 7 bölümünü konuşanların izleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Hasan Can Kaya YouTube'dan silmişti videolarını. Exem platformuna geçtiği için. Biz de çok doğru bir hareket değil ama artık bilemeyiz. Talk Show var. Biliyorsunuz bu zaten çıkan bir showdu. Buraya geçmiş durumda. Tolga Çevi'in onun, onun da bir bölümü var arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda başka neler var derseniz. Enis Sarıkarın bir show programı var. Astrolojik Şifre resimli bir astroloji ile ilgili bir program var. Buraların yabancısıyız. Dört tane yabancı Türkiye maceraları gör. Tasarım Evler var. Şanslı mı şanssız mı var. Orkun Işıtman'ın sunduğu program. rol Rollcase var. Bu biraz şeyle ilgili arkadaşlar. Birilerini kandırıyorsunuz. Hani iki kişilerize bazı şeyler söylüyor. Öyle bir program vardı zaten. No Limit isimli bir reality macera spor programı var. Nasıl Zayıflarım var. stok Show. Özcan Show. Bu bir çizgi film. Veteriner Kim Tugay İnenoğlu ve Dostları, Katarsis, Kesin Yaşanmıştır diye başka bir talk show var. Garaj var biliyorsunuz ünlü YouTuber ve otomobil tarafında e, Doğan Kabak var. Başrolde bu programın. Sesli Güldüm isimli bir başka program. kimliçe maşırlar var Orkun Işıtmak'ın yine sunduğu. Akıl Oyunları, Survivor Cup, 11 Dövüşçü var. Masterchef Junior var, Ayak Tenis var. Bundan sonraki söyleyeceklerim ise daha çok belgesel. Son savaşçı midilli, cadde cadde İstanbul, 2008 milli takım hikayesi, Tosuncuk, cam yeniden cam, derinlerden yansımalar ve son süngerci isimli belgeseller var. Şimdi arkadaşlar ben oturdum saydım, üşenmedim platformda yani Exen'de 40 farklı içerik var. Bunların çoğunda birer bölüm var arkadaşlar. Tabi önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda muhtemelen bu bölümlerin sayısı da artacaktır diye tahmin ediyoruz. E, platformla ilgili eleştireceğim bir konu var arkadaşlar. Ben bu incelemeyi yaptığımda, daha doğrusu abone olduğumda, ben ayın birinde abone oldum, bugün ayın ikisi 2 Ocak itibariyle bu videoyu çekiyorum. Android uygulaması yoktu ne yazık ki. Sadece iOS var e, ve webden bakabiliyorsunuz ve tabletiniz varsa eğer, iPad gibi bir tabletiniz bakabiliyorsunuz. Ben webden daha çok kullandım. Bir de iOS uygulamasından da baktım. iOS uygulaması fena değil ama Android uygulaması yok. Bence bu kabul edilebilir bir şey değil. Onu söyleyelim. Yani 900 milyon lira bütçeli bir platformun Android uygulamasının olmaması çok saçma. Ama yok. Onu söyleyeyim. En azından bu video çekildiği tarihte yoktu. E, muhtemelen 1-2 hafta içinde gelir diye tahmin ediyorum ama ben olsam bu konuya biraz daha dikkat ederdim. Acun Ilıcan'ın yerine. Bir de Sitede mesela böyle saçmalıklar çok oluyor. Sitenin altında footer, header falan yazıyordu ilk açıldığında yani 1 Ocak'ta. Sonra düzelttiler. Ama şimdi yine ara ara girdiğiniz zaman sitede bu sayfa bulunamadığı hatası karşınıza çıkıyor. Yani anladığım kadarıyla teknik tarafa pek para ayrılmamış ya da yeteri kadar bu işten anlamayan, anlı, yani bilgisi yetersiz olan birileri yapmış gibi geliyor. Çünkü hani 900 milyon lira bütçeli olduğu iddia edilen bir platformun böyle küçük hatalarla ya da böyle Saçma sapan hani amatörlükle bir şekilde olmaması gerekiyor. Karşımıza çıkmaması gerekiyor. Para verip abone olduğumuz bir üyelik sistemi var. Ama hani bunun karşılığında bence daha profesyonel bir iş olmalı diye düşünüyorum. Elbette hatalar olabilir, eksikler olabilir ama bu kadar olmaması gerekirdi diye. En azından benim kişisel fikrim bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında aynı anda iki farklı cihazdan bağlanamıyorsunuz. Denedik onu da. Yani ben bir te telefondan bağlıyken eşim başka bir telefondan bağlanamadı. Çünkü öbür tarafta başkası bağlı diyor. Böyle bir paket yok gördüğüm kadar. Yani üçlü dörtlü bir paket yapmamışlar şimdilik. İşte zaten iki paket var söylemiştim. O paketler için arasında da şey yok. Ee, yani onu anlamış oldum en azından. E, Multidevice desteği yok. Yani birden fazla cihazdan giremiyorsunuz. Ama Netflix'te falan girebiliyorsunuz mesela onu söyleyelim. Orada da bir sınır var ama 3 ya da 4 diye hatırlıyorum Netflix'te. Ama sonuçta girebiliyorsunuz yani. Burada biz si, Exen'de ise böyle bir Sınır var ne yazık ki. Ee, en azından şu anki durum böyle. İleride değişir mi değişmez mi onu çok bilmiyorum. Öte yandan içerikler nasıl? Belki onu merak ediyorsunuz. Mesela Şeref Bedirası'nı ben fena değil beğendim. Biraz izledim. Bir 10-15 dakikasını izledim. Zaten bir bölüm var söylemiştim. Ee, fena bir dizi değil. Diğer içeriklere de bir göz attım. Yani güzel içerikler var. Özellikle tabii o tarzı seviyorsanız. Yani örnek veriyorum. işte e, Gibi programını seviyorsanız. Orada oynayan YouTuber arkadaşımız var. Onu seviyorsanız. Belki ilginizi çekebilir. Ya da Doğan Kabağ'ın videolarını seviyorsanız izleyebilirsiniz. Tabi burada temel soru şu arkadaşlar. Bunları bugüne kadar bir en azından. Zaten ücretsiz izliyorduk YouTube'dan. Buraya gelip para verilir mi? Bu birazcık işte söylediğim gibi ne kadar talep ettiğinize bağlı. Yani... Ben Doğan Kabağ'ın o videolarını mutlaka izlemeliyim diyorsanız tabii ki izleyeceksiniz. Örneğin mesela Şeref Bey zaten başka bir yerde olan birisi değil bu arada. O başka bir yerde yoktu. Sadece burada var. Yarışmaların, belgesellerin, programların bir kısmı da aslında egzen özel tasarlanmış şeyler. E, o yüzden hani belki onlar için alınabilir. Ama bazıları örneğin Hasan Can Kaya'nın işte Konuşanlar Talk Show'u zaten YouTube'da vardı. Oradan kaldırıldı artık mecburen eğer onu çok takip ediyorsanız ve izlemek istiyorsanız mecburen Exxen'den izlemeniz gerekecek. Eğer böyle bir beklentiniz varsa bence abone olunabilir. 19.90 çok pahalı bir rakam değil ama içerik sayısı çok az şu anda. Yani filmler vesaire şu an yok zaten. Öyle söyleyeyim film yok şu anda platformda. Sadece talk show'larla, dizilerle işte yarışmalarla ilerlemeye çalışıyor. Aslında bir bir nevi TV8'in biraz daha böyle hani köpürtülmüş, biraz daha popüler isimler konulmuş hali gibi olmuş. Benim ee, ilk izlenimin böyle oldu. İleride film gelir mi? Ee, farklı diziler gelir mi? Yani yurt dışından mesela bir şeyler getirip koyarlar mı? Anlaşmalar yapılır mı? Bilemiyorum. Ama e, olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu haliyle çok zayıf. İçerik çok zayıf. Ya 40 tane içerik var öyle söyleyeyim. Hani 40'er tane bölüm olduğunu düşünün. Hadi bazılarında işte bir tek konuşanlarda var. 6 tane, 7 tane bölüm var. 50 tane şeye para veriyorsunuz. Yani 50 bölümlük bir şey var elinizde. Düşünün 19-90 veriyorsunuz. Farklı rakip platformlarda baktığımızda TV Plus var, Blue TV var, Netflix var. İşte şimdi Disney Plus da gelecek diyorlar. Farklı farklı bir sürü bir platform gelecek. Bunların ciddi bir rekabeti olacak. Acun Ilıcalı egzeni biraz daha güçlendirmeli. En azından içerik konusunda bunu söyleyebilirim. Ama şu anki hali biraz zayıf olsa da bir potansiyel olduğunu görüyorum. E, o potansiyel önümüzdeki aylarda bu platformda atılacak adımlara da bağlı. Eğer Exen o adımları atarsa e, iyi bir yere gelebilir. Ama önünde uzun ve zorlu bir yol var. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Exen platformuna nasıl abone olabileceğinizi ne gibi içeriklerin olduğunu ve içerik kalitesi, teknik taraf nasıl abonelik nasıl oluyor ve benzer soruların yanıtını vermeye çalıştık. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa Anlatmayı unuttuğumuz ya da sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hemen şöyle arka tarafında görüyorsunuz ne yazıyor orada abone ol yazıyor değil mi? Kanala abone olmayı ve istiyorsanız bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.